Merhaba sevgili boğa burçları ve yükselen burcu boğa olanlar. Haziran 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili boğalar, Mayıs ve Nisan ayları bizler için oldukça zorlayıcı geçti. Her ne kadar Kuzey ay düğümünü burcunuzda misafir ediyor olsanız da tutulmalardan birinci derecede etkilenen burçlardan birisi de sizsiniz. Özellikle ikili ilişkiler yoluyla bir takım karmik deneyimlerden geçiyorsunuz. E, Uranüsü yıllardır e, burcunuzda misafir ediyorsunuz. Haliyle değişim rüzgarları sizin için esiyor sevgili boğa burçları. Bu süreçlerde neler yaşıyorsunuz? Lütfen yorumlarda paylaşın. Haziran ayı nispeten daha sakin, daha verimli geçecek bir ay. Bakalım Haziran ayında siz sevgili boğa burçlarını neler bekliyor? Evet, 3 Haziran tarihinde. Merkür Retrosu bitiyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz ay itibariyle İkizler Burcu'nda Merkür Retro harekete başlamıştı. Sizin ikinci evinizde ve sonrasında e, burcunuzun son derecelerine kadar gerilemişti. E, Merkür 26 derece Boğa Burcu'nda tekrar Düz Seyrine başlayacak. bir çoğunuz için ikinci ev e, konularını kapsıyor olsa da. Genel itibariyle birinci evinizde tekrar Merkür'ün düz seyrine başlaması. Bilhassa Mayıs ayında ertelediğiniz, ötelediğiniz maddi girişimler, önemli kararlar, bir takım imaj değişiklikleri adına daha sakin, daha stabil bir süreci başlatıyor olacak. 5 Haziran tarihinde Satürn retro hareketine başlıyor. Satürn 25 derece kova burcunda. Retro harekete başlayacak. Satürn tabii ki daha uzun vadiye yayılan etkileri göstermekte. 10. evinizde uzun zamandır uzun zamandır Haritanızın tepe noktasından sizi denetleyen bir mekanizma sanki. Burada tabii Satürn Retrosu ile beraber önümüzdeki aylarda bilhassa kariyeriniz, geleceğiniz, izlediğiniz yolla alakalı olarak konuyu ne kadar ciddiye aldığınız, ne kadar emek ve çaba gösterdiğiniz, süreci nasıl değerlendirdiğiniz ve içselleştirdiğinizle alakalı bir takım sorgulamalar ve deneyimler içerisinde Olmanız gerekecek. Satürn retrosunda özellikle bize yeterince emek göstermediğimiz, çalışmadığımız, çabalamadığımız konularda tekrar fırsatlar sunulur. Tekrar ikinci şans karşımıza çıkar. Ve bazı karmik deneyimlerde yaşarız. Eğer Satürn haritanızın tepe noktasındayken... İyi niyet kurallarını biraz açtıysanız bunlarla da retro sürecinde yüzleşme ihtimaliniz vardır sevgili boğa burçları. Aynı zamanda çalışanlar, emek gösterenler de ödüllerini ve meyvelerini toplamaya başlayacaklardır. Evet 12 Haziran tarihinde Venüs, Uranüs kavuşuyor. 16 derece boğa burcunda. Sizin burcunuzda kavuşacak. Ee, Venüs-Uranüs kavuşumu tabii anilikleri e, beklenmeyeni ortaya çıkmasını sembolize eder. Ee, birinci evde Venüs-Uranüs kavuşumu yaşıyor oluşunuz. Aniden bir imaj değişikliğine gitmeniz. Aniden bir karar almanız. Hayatınıza aniden bir e, gönül meselesinin dahil olması. Veyahut e, bu noktada özellikle kendinizle alakalı radikal kararlar alabiliyor olmanız. Belki parasal konularda, iş ve mesleki alanda aniden gelişebilecek durumları da e, beraberinde getiriyor olabilir. 13 Haziran tarihinde ise Merkür İkizler Burcu'nda transite başlayacak. E, Merkür zaten e, İkizler Burcu'nda retro hareketine başlamıştı. E, dolayısıyla... Şöyle bir Mayıs ayına geri dönüyor gibi sanki. Merkür'ün İkizler Burcu'na geçişi birçoğumuz için iyi bir etkileşim. Çünkü Merkür İkizler Burcunda yönetici konumdadır. Hal böyleyken özellikle parasal konularda, bütçe dengesinde, kazançlarınız, gelir ve gider dengenizle alakalı konularda yeni fikirler üretmek, zihninizi bu kanallara aktarmak, bunlarla alakalı çözüm yolları elde etmek adına bir takım fırsatlar da size sunulacaktır ve e, bu alanda özellikle e, harcamalar noktasına dikkatli olursa şayet güzel paralardan e, kazanabilirsiniz kazançlarınızı artırabilirsiniz sevgili boğa burçları Evet 14 Haziran tarihinde yay burcunun 23 derecesinde bir dolunay yaşanacak e, Tabii ikizler ve yay aksı yani sizin haritanızın ikinci evi ve 8 e, ev aktif olacak Burada parasal konular biraz gündeme geliyor açıkçası. Özellikle balık Neptün'ün de sert etkileşimleri olacak e, bu dolunaya baktığımızda. Parasal konularda e, ilizyonlara kapılmamanız önemli olacaktır. Kendinizi kandırmamanız önemli olacaktır. E, bugüne kadar ötelediğiniz, önemsemediğiniz, ciddiye almadığınız konular ve gerçekler ile yüzleşebilirsiniz. Özellikle borçlarınız, e, bütçe dengeniz, e, belki eşinizin maddi durumu, krizli durumlar, krizli meseleler, paylaşım konuları da Yine e, bu Dolunay enerjisiyle Beraber aktive olabilir e, Dolayısıyla e, Burada tabii ki kaynakları tekrar Bir gözden geçirmek e, Yerinde olacak gibi gözüküyor 15 Haziran tarihinde Mars Şiron kavuşuyor Mars Şiron 15 derece Koç burcunda kavuşacak e, Önemli bir kavuşum Sizin 12. evinizde yaşanacak e, Zaten uzun zamandır Şiron'u 12. evinizde Misafir ediyorsunuz ee, an bizim korkularımızı, yaralarımızı, e, eksik gördüğümüz yanlarımızı aslında ortaya çıkaran bir astroid. 12. evde daha arka planda, daha karanlıkta kalan bir e, sürece evriliyor. E, dolayısıyla gizli düşmanlıklar, sizden saklananlar, sizin kendinizden sakladığınız, belki bugüne kadar ortaya çıkaramadığınız travmalarınız, korkularınız, öfkeniz, kızgınlıklarınız, size yapılan haksızlıklar, Bastırdığınız duygular ile yüzleşme ihtimaliniz bu kavuşumla beraber aktif olacaktır e, sevgili boğa burçları. Evet e, bu noktada özellikle 16 ve 19 Haziran tarihinde meydana gelecek olan Güneş Neptün karesi ve Venüs Satürn karesi e, süreçte bizi birkaç gün boyunca biraz zorlayabilir. E, burada özellikle bütçe dengenizle alakalı konularda e, varsa seyahat veya eğitim gündemi. Ee, bu konularda biraz daha ayakları yere sağlam basan bir tutum sergilemenizin önemli olduğunu gösterirken, kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı da ciddiye alınması gereken sorumluluklar, yükümlülükler olabilir. Ee, bunlara biraz daha e, ciddiyetle yaklaşmanız yerinde olacak gibi gözüküyor. Ancak sonrasında 19-20-21 Haziran tarihlerinde çok keyifli etkileşimler de var. Özellikle 21 Haziran'da Venüs, Plüto üçgeni meydana gelecek. Burcunuzun 27 derecesinde Venüsün ve keza yine 27 derece oğlak burcunda bulunan Plütonun etkileşimi. Özellikle bu noktada size güç verecektir. Kendi gücünüzü, kendi sağlamlığınıza dayanır, dayanıklık Evet çok güzel söylüyorum dayanıklılık <gülüyor> kapasitenizi ortaya çıkaracaktır. Ee, ve burada artık ben güçlüyüm. Hayatımda güçlü birliktelikler, dostluklar veya maddi bağlantılar var. Ve o yaşanan problem her neyse bunun altından kalkabilecek motivasyona sahibim dürtüsünü size sağlayacaktır açıkçası. 21 Haziran tarihinde Güneş'in yengeç burcu geçişiyle beraber yengeç dönemini başlatıyor olacağız. E, Güneş'in yengeç burcu geçişi özellikle 3. evinizde etkili olacaktır. E, demek ki bir ay boyunca gündeminiz, yakın çevreniz, e, iletişim kurduğunuz kişiler, anlaşmalar, görüşmeler, sözleşmeler e, üzerine yoğunlaşacaktır. Bu noktada özellikle kardeşler, aileden e, bir takım kimselerle alakalı önemli gündemlerle de İlgileniyor olabilirsiniz. 23 Haziranda Venüs ikizler burcu geçişine başlayacak. Venüs'ün ikizler burcu geçişi maddi anlamda sizi rahatlatacaktır. Güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Ufak da olsa para sirkülasyonu sağlanır. Para girişleri sağlanır. Tabii bir takım harcamalar da yapılabilir. Lüks, konfor veya modaya dair harcamalar yapılabilir. Bu noktada temkinli olursanız herhangi bir sorun yaşamazsınız. 28 Haziran'da Neptün Retrosu başlıyor. 25 derece balık burcunda başlayacak bu etkileşim. Sizin 11. evinizde Neptün Retrosu başlıyor. Özellikle uzun zamandır hayalleriniz, hedefleriniz, planlarınız olabilir. Bunlara zaman zaman çok yaklaştığınızı düşünürken, zaman zaman da kendinizi kandırdığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Bu noktada sizi destekleyen, sizin arkanızda olan dostlarınızı, arkadaşlarınızı gözden geçirirken aynı zamanda kariyer hedeflerinizi, gelecek hayallerinizi gerçekleştirme noktasında biraz geri çekilip olayları uzaktan bir kuş bakışı değerlendirme yapma fırsatı elde edecek gibi gözüküyorsunuz bu süreçte. Tabii ki Neptün Retrosu da aylar süren bir etkileşim. Hemen Haziran ayında biz bu etkiyi deneyimlemeyebiliriz. Ayı kapatırken 29 Haziran tarihinde Yengeç Burcu'nda bir yeni ayımız var. Taze enerjilerle ayı kapatıyoruz. Yengeç Burcu'nun 7 derecesinde bir yeni ay yaşanacak. Bu yeni ay sizin haritanızın 3. evinde yeni bir gündem var. Yeni bir teklif var, karar var, haber var. Bir görüşme, bir anlaşma var. Yani zihninizin meşgul eden yeni bir konu ortaya çıkıyor ayın sonunda. Ee, sevgili boğa burçları belki yakın çevrenizle alakalı da yeni bir gündemle meşgul olabilirsiniz. Evet, Haziran ayı gündemi sizin için bu şekilde elimden geldiğince detaylı aktarmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğendiyseniz, beğeni tıklarsanız, bildirimleri açar ve yorumlarınızı özellikle Mayıs ayı yorumlarınızı Benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. E, beni instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Opikus hesabından. Danışmanlık ve iletişim için opikusastroloji.gmail.com veyahut instagram opikusastroloji hesabından bana ulaşabilirsiniz. Huzurlu bir ay olsun. Hoşçakalın.